Kova burcu kadınının özellikleri kova burcu kadınının en dikkat çekici özelliği özgürlüğüne aşırı derecede düşkün olmasıdır asla kısıtlanmaya gelemez uzun süre onunla hala birlikte olmayı başaran arkadaşları ya da sevgilisi bu konuda başarılı olmuş demektir Aksi halde kendisini kısıtlayan insanlardan uzak durmayı tercih eder kova burcu kadını oldukça kararlıdır ve yapmak istediklerini elde etmek istediklerine mutlaka sahip olur Değişken olması ve becerikli bir karaktere sahip olması bu konuda her zaman kendisine yardımcı olur. Tüm bu özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken bir kadındır. Kova Burcu kadının neşesi her zaman üst düzeydedir. Hal böyle olunca çevresine pozitif enerji ve neşe saçar. Her zaman keyifli ortamlar oluşturur. Kişiliği tam olarak keyiflidir zaten. Çevresinde herkes tarafından beğenilen ve aralımdan bir kişiliktir. Arkadaşları her zaman onun için fikrine önem verir. Kova burcu kadını için dostluk çok önemlidir. Dostlarını da kendisi gibi görüşlere sahip insanlardan seçer. Kova burcu kadını akılcı davranışları ile karşılaştıkları her türlü soruna pratik çözümler getirebilir. Oldukça cesur bir karaktere sahiptir. Kova burcu kadını her zaman çalışkan davranışlar sergiler. Kova kadınının başarısız olma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Maddi konularda savurgan davranışlar sergileyebilir. Ellerinde bulunan, sahip oldukları parayı düşünmeden harcamaktan hoşlanırlar. Kova burcu kadını son derece dürüst ve güvenilir bir kadındır. Yalandan nefret eder. Bu konuda kendisi nasılsa insanları da aynı şekilde davranmasını ister. Karşısındaki insanlara karşı her zaman dürüst davranır ve net konuşmalar yapar. Dolanbaşlı işler ona göre değildir. Kova burcu kadını duygusal olarak hassas bir karaktere sahiptir. Hisleri gerçekten derindir. Fedakarlığı ve değişikliği seven bir kadın karakteri vardır. Kova burcu kadını için ev hayatı oldukça önemlidir. Evine düşkün bir kadındır. Çevresine her zaman için eğlenceli bir izlenim bırakır. Kova burcu kadınının kendisine göre kuralları vardır ve buna göre yaşamayı tercih ederler. Gerçekten zor bir kadın olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Kova burcu kadını pek romantizmden hoşlanmaz. Genelde macera sever bir tiptir. Ayrıca konuşma tarzı gerçekten iyidir ve akıcı konuşarak insanları etkileme yönü vardır. Kova burcu kadını iş hayatını pek sever. Çalışmaktan şikayet etmez ve kariyer yapmayı daha çok isterler. İstedikleri noktaya ulaşmak için içlerindeki öğrenme isteğini son noktasına kadar kullanırlar. Kova burcu kadını son derece modern bir karaktere sahip ve görünüşe sahiptir. Dış görünüşleri kimi zaman çok tutucu insanları bile çileden çıkardacak cinstendir. 20 Ocak 18 Şubat arasına doğan kadınlar Kova burcuna mensuptur. Kova burcu kadınları son derece yaratıcıdır. Toplumun ve düşünce kalıplarının dışında düşünebilir. Bir şey tüm kova kadın karakterleri için geçerlidir. Onlar ise özgür olmak isterler, özgür hissetmek isterler. Kova kadınının yeterli bir özgürlük alanı yoksa mutlu olmaz. Kova kadınlarında doğdukları andan itibaren gelişen bir macera duygusu vardır. Kova kadının özellikleri çok girişken olabileceğini gösterir. O hem iyi bir dinleyici hem de harika bir konuşmacıdır. Kova kadını tavsiye verirken tavsiye verilmesini hiç sevmez. Diğer insanların onun hakkında söylediklerini pek umursamaz ve görüşlerin karakterini değiştirmesine de izin vermez. Bir kova kadını masa başı işler yapmaz. Dünyayı dolaşmak, serbest çalışmak ya da onu egzotik yerlere götüren bir kariyer sahibi olmak ister. Hayatının bir macera olmasını ister. Kova kadının özellikleri arasında ise finansal istikrarı çok fazla önem vermemesi de vardır. Ani yaşadıkları için para kazanmak ya da yatırım yapmak için sevmediği işlerle asla çalışmaz. Ani yaşamayı söylediğimiz gibi tercih eder. Kova kadının karakteri en çok gizemli veya maceracı görünen birisine ilgi duyacağını gösterir. Sıkıcı bir insanla ne arkadaş ne de sevgili olamazlar. Mutlu bir ilişki içinde olmak için kova kadının olduğu gibi akıllı ve macera çaresi birini bulması gerekir. Kova kadını hayat tutkusunu paylaşan ilginç birisini bulduğunda çok çabuk aşık olur. Bir kova kadını aşık olduğunda sınırsız ve kendisi olmakta özgür olduğu sürece duygularını takip eder. Arzu ve bireysel amaçlarını aşk ile kaybetmeni bilinçsiz korkusunu, onu genellikle herhangi bir beklentiye karşı savunmasız bırakır ve onu olmadığı bir şeye dönüştürmeye çalışır. Yine de neredeyse her kova kadını hayatında büyümek için belirli bir zamana sahiptir ve bir ailesi olması, çocuk yetiştirmesi ve kocasına bakabilmesi için belirli bir sevgi yoğunluğunun olması gerektiğini farkına varır. Aşık olmadan kimseyle uzun bir süre ilişki içinde olmaz ve söz vermez. Dalgalanmalar ve duygusal sorunlar olmadan istikrarlı ve güvenli bir ilişki arıyorsanız heyecanlı, öngörülemeyen ve birlikte seçmeyi seçmeyen birisi olduğunu söylemeliyiz. Kova kadını biyolojik saatin ilerleyişini hissetmediği sürece bir ilişkinin resmi beklentilerini kabul etmez. Bu kadınla bir ilişki başlatırken akılda tutulması gereken en önemli şey saygı duymanız gerektiğidir. Eğer bir ilişki kendini duygusal olarak açacak ve içine dalacak kadar güvende hissettiriyorsa kuşkusuz güvenebileceğiniz birisi olacaktır. Kova burcu paraşüt atlamadan tüm cinsel tecrübelere kadar tüm aşırı aktiviteleri temsil eder. Kuralları çiğneme ihtiyacı bazen kontrol edilemez çünkü kontrolden çıkmak değil, içinde kontrol içine dahi girmek istemez. Kova Burcu muhalefeti temsil eder ve her erkek kova kadını taşıyamaz. Karşı cinsinin her zaman onun saygısını kazanması gerekir. Teraziden farklı olarak bir kova dişi en son veya en trend modaya ayak uydurmaz. Moda tavsiyesi veren dergelerin başlıklarından bile haberdar olmaz. Aksine her şeyden önce ne giyerse yakışır. Her ne kadar bohem tarzı kendi takipçilerini cezbetse de moda gibi kalıplara girmez. Bu onun için hiç önemli olmayan bir şey değildir. Rahatlık da kova kadının gardırobunda önemli bir faktördür. Bir kova kadını herhangi bir şekilde topluma uymaz. Genellikle bazılarına tuhaf olarak bakıldığında o gerçekten dünyayı farklı görür. Her şeyden önce bir kova kadını hayatının her alanında bağımsızdır. Bu kadın kendisinin bizim bir parçası olduğunu düşünürse hiçbir zaman mutlu olmaz. Bu nedenle bu kadınlar yalnızca kendi şartlarıyla seyahat severler. Kova bir anne olduğunda bu faktörleri çocukları geçirmeye çalışır, çocukların özel olduklarını bilmelerini sağlamaya çalışır. Bu kadınlar çevrelerindeki kişilerin söylediklerini her kelimeyi mükemmel şekilde duyabilir ve genellikle bu kelimeleri ayrıntılı bir şekilde hatırlar. Bu nedenle kova kadını zor zamanlarda iyi bir arkadaştır ve ağlamak için biromuz olmaktan gurur duyar. Hava burcu olarak kova iletişimi merkezleştirir. Zodiac'taki burçlar arasında kova dürüst olduğu için ünlüdür. Kendi çıkarları veya şeması için birilerini kandırmak için asla yalan söylemez. İlişkide aldatmayı asla affetmez. Kova burcu olan kadınlar doğal olarak merhametli olurlar ve alışılmamışlardır. Kova burcu kadınlarının en dikkat çekici özelliği özgürlüğüne çok düşkün olmasıdır. Partnerinin onu kısıtlamasını hiç sevmez. Uzun süre Kova burcu ile arkadaş kalmayı veya sevgili olmayı başaran insanlar bu konuda başarılıdır. Kendisini sürekli olarak kısıtlayan insanlardan uzaklaşan Kova burcu kadınları kararlıdır ve dileğini yapmak isterler. Birini elde etmek isterse ona sahip olmak için bütün yolları denerler. Kova burcu kadınlarının mutlaka uzman olduğu bir konu bulunur ve o konuda da oldukça yetenekli olurlar. Neşeli ve mutlu olan Kova burcu kadınları etrafa pozitif enerji saçarlar. Mutsuzsanız Kova burcu bir arkadaşınız varsa onunla konuşarak anında mutlu hale gelebilirsiniz. Çevresinde herkes tarafından sevilen ve beğenilen kişiler olurlar. Arkadaşları her zaman için kendisinin fikirlerine önem veren arkadaşlardır. Kova burcu kadınları dürüst ve güvenlidir. Yalan hiç sevmezler. Kendisine yalan söyleyen insanlardan hiç azetmezler. Karşısındaki insana her daim dürüst davranır ve sadık konuşmalar yapar. Kova burcu kadınları duygusal bir karaktere sahiplerdir. Fedakar olması onu en çekici yapan özelliğidir. Odasını sürekli değişik tutar, bir düzene bağlı kalmayı sevmez. Kova burcu kadınları kendisine göre bazı kuralları vardır. Bu kurallara da her zaman sadık kalırlar. Kova burcu kadınlarının gerçekten de zor kadınlar olduğunu söylemek mümkün. Romantizmi sevmeyen Macera seven kişilerdir. Çalışmaktan asla şikayet etmezler ve kariyere çok fazla önem verirler. İstediği noktaya ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yaparlar. Modern olmayı sevdikleri gibi dış görünüşü oldukça önem verirler. burcu kadınları güvenmek ister. Eğer güvenini yitirecek olursanız yavaş yavaş sizden uzaklaşır. Size kızmaması hiçbir sorun olmadığı anlamına gelmez. Kim tutmaz, bağırıp çağırmaz sadece uzaklaşır. Hayatında yer almak istiyorsanız romantik oyunlarla değil akıl yoluyla hareketlenmelisiniz. Ancak bu şekilde hayatına girmiş olursunuz. Kova burcu kadını özgürlüğünü oldukça düşkündür. Onu tutsak edemezsiniz. Oldukça inatçı bir yapısı var. Dediğini de bildiğini de okur. İlişki hayatınızı kısıtlamaz, kendisini de kısıtlanmasını hiç sevmez. Kova burcu kadını çekici olduğundan dolayı etrafında birçok erkek vardır. Bunu sorun etmemeniz gerekir. Aksi takdirde sevdiğiniz kadını kaybedersiniz. Kova burcu kadınları çok fazla seçicidir. Etrafında fazla erkeğin olması onun için önemli değildir. Onun için önemli olan doğru erkeği bulmak, aramaktır. Kova kadınlarının soğuk bir cazibesi vardır. Tıpkı uzaktaki bir yıldızın soğuk ve cılız parlaması gibi. Yanınızda otururken bile ruhları sizden binlerce ışık kılı uzaklıkta olabilir sıcakkanlı, duygusal sevgili olamaz. Böyle değillerdir. Ama gerçekten aşık oldukları şey zihinsel bir ilişkidir. Önemli olan şu anda ilişkilerinde ne hissettikleri değil, gelecekteki olan planlarıdır. Söz konusu cinsellik olduğunda kovoganlı nadiren sıradan bir ter e sıradan bir birlikteliği tercih eder. Başkalarını utandırabilecek pek çok şeyi yapmaktan keyif alır ve yeni şeyler denemekten çekinmez. Dolayısıyla partnerlerinden de aynı şeyi beklerler. Bu nedenle partnerlerinin de açık fikirli olması gerekir. Kova kadınların ilişkilerinde kişisel alana sahip olmaları, kendi hayatıyla ilgili kararları kendilerinin verebiliyor olmaları önemli. Son derece bağımsız olan kova kadınları uzun süre boyunca aynı yere çakılı kalmaklar pek hoşlanmazlar. Bu burcun kadınları için iletişim çok çok önemlidir. Kova kadını herhangi bir toplumsal standarta uymaz, sınırlara da yaşamayı sever ve her zaman çizgi dışı düşünür. Toplumsal adalet ve toplumsal değişim gibi konularda ilgi duyan kova kadını yoksulluk, dünya sağlığı, eşit haklar gibi nedenlerle katkıda bulunmayı ister. Bu konulara ilgi duyar. Bu nedenle bir kova kadını protestolarda, imza kampanyalarında, mitinglerde görmeniz çok çok olasıdır. Kova kadınları aldığınız hediye daha önce görmedikleri bir şey olduğu müddetçe, müddetçe ne alırsanız onu beğenir. Hemen hemen her şehirde bulunan bir zincir mağazadan hediye kartı vermek onu önemsenmiyormuş gibi hissettirir. Dolayısıyla kova kadınına tıpkı onun gibi benzersiz ve sıra dışı bir şey almanız gerekir. Nadir bulunan kristaller ya da taşlar çok güzel seçenektir. Kova burcu kadını aşk kova burcu kadınına gerçekten iyi bir aşıktır. Aşk hayatında her zaman nazik, ilgili ve düşünceli bir partnerdir. Ancak bu kadar özelliğinin birlikte olduğu kişinin kova burcu kadının hayatının merkezinde olacağı anlamına tabii ki gelmez. Onunla birlikte olan kişi zaman zaman kova burcu kadının bağımsızlığına saygı duyarsa uzun süre birliktelik devam eder. Kova burcu kadının aşk hayatında ilk zamanlarda pek ilgili görünmeyebilir. Ancak zaman geçtikçe, ilerledikçe, güvendikçe tüm sevgisini göstermeye ve belirtmeye başlarlar arkadaşlar kimi zaman partnerine çok değer verdiği için de yapabilir. Kova burcu kadını çekici olduğundan dolayı partner bulmakta zorluk çekmez. Ancak şunu da belirtmek gerekir. Çok fazla seçicidir ve bu nedenle hayatına fazla insan girmez. Kıskançlıktan zaman zaman hoşlanmayacaktır. Kova burcu kadınının olumlu özellikleri arasında insancıl olması en dikkat çekici özelliğidir. Hemen her konuda yaratıcı olmayı bilir. Arkadaşlıklara önem verir. İhtiyacı olan her insana yardım etmeyi sever. İmsar ve hoşgörülü bir kadındır. burcu kadınının olumsuz özellikleri arasında saplantılı olması dikkat çekici olumsuz özelliğidir. Kimi zaman anlaşılmaz, dar görüşlü ve huysuz bir kadın olabilir. Geleneklere bağlı değildir ve karşı çıkar. Sorumluluklarının farkında değildir ve o zaman zaman dengesiz davranışları da sergileyebilir. burcu kadını her zaman hiç eksilmeyen saygıya sahip erkeklerden hoşlanır. Değerli olduğunu hissettiren kişiden ister istemez hoşlanabilir. Ciddiyetsizlikten ve labali davranışlardan hoşlanmaz. Bu nedenle ciddiyetini her zaman koruyan ancak zaman zaman kendisini güldürebilecek eğlenceli erkeklerden hoşlanır. Kısıtlanmaktan nefret eder ve bu tarz davranışlarda bulunan erkeklerden uzak durmaya çalışır. Kova burcu kadının düşüncesine önem veren erkeklerden hoşlanır. Kova burcu kadını etkilemek istiyorsanız özellikle kendiniz olun. Sakın kopya davranışlar sergilemeyin. Kendiniz olmaya dikkat edin. Öncelikle dostla davranışlar sergileyin. İnandığınız bir şey konusunda o size tersini söylese de kolaylıkla kabul etmeyin. Ve inandığınız şeyi savunun. Cesaretli olun ve dik durmayı bilin. Yine de sert olmamaya özellikle dikkat edin. Çok sevimli davranmayın ve belirli bir çizginiz olsun. burcu kadını sosyal olarak oldukça aktif bir karaktere sahiptir. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ve onlarla eğlenmekten çok hoşlanır. Entelektüel bir çevreye sahiptir. Bilimsel araştırmalar yapmaktan hoşlanır. Ayrıca kitap okumayı da sever. Tasarım konularıyla ilgilenmekten hoşlanır ve bu konuda başarılıdırlar. Hediye seçimi Kova burcu kadınına hediye almak istiyorsanız bu size biraz pahalıya patlayabilir. Yeni piyasaya çıkmış elektronik eşyalar alabilirsiniz. Fotoğraf makinesi ya da akıllı telefon gerçekten hoşlarına gider. Ayrıca astrolojiye meraklı olan Kova burcu kadınına bu konuda bir araştırma kitabı alabilirsiniz. Resim malbumu alırsanız Kova burcu kadını gerçekten mutlu olur. Kova burcu kadını kristali sever ve üzerinde kristal olan bir kolye alabilirsiniz. Kıyafet almayı düşünüyorsanız da gerçekten marka olan ve modayla uyumlu seçimler yapmalısınız. Bir kere her şeyden önce Kova burcu kadınları insan etkileyen bir özgüvene sahiptir. Bu özgüven sayesinde üstlerine taşıdıkları bambaşka bir havaları vardır. Eğer bir karar verecekse duygusallığını bir kenara bırakıp mantığıyla hareket etmek onun için olmazsa olmazdır. Sırk bu yüzden kapsis kadınlarının nitelendirildiği bile olur zaman zaman. Bir kova burcu kadınının kafasına bir şey girdiyse hadi geçmiş olsun. Hayatta ona etmeden bırakmaz, peşinde koşar durur. İdealleri onun için her şeydir. Hayatta kimseye ihtiyaç duymadan güçlü olmak ise onların çok önceden öğrendiği bir yetenektir. Her şeyi kendi başlarına halletmeye bayılırlar. Soğuk olmalarını seyretmek için onları doğada tek başına izlemeniz yeter. Konfor takıtları olmadığı gibi böcekten, kertenkeleden, hayvandan, kediden, köpekten kolay kolay korkup yardım istemezler. Evet aşık olmaları zordur ama aradıkları aşkı bulunca fena sahip çıkarlar. Belki de bu yüzden sadakat duyguları çok gelişmiştir. Kolay kolay kıskançlık yüzünden kavga çıkartan tipler değildir. Eğer kıskançlık sebebiyle bir tartışma yaşanıyorsa ortada gerçekten mantığa aykırı bir durum vardır. Siz onları bir de anne olarak görmelisiniz. Bir kova burcu kadınının içindeki anaçlık... Yanardağın içindeki volkanlar kadar sıcacıktır. Çok yönlü bakış açıları sebebiyle aynı anda birçok konuyu çözebilirler. Bu yüzden en küçük organizasyonlar bile hep onun elinden geçer. Vakit kaybetmek ise hayatta en nefret ettikleri şeydir. Hayatı belirsizliklerden azade, net ve hızlı bir şekilde yaşamayı severler. Hem kendilerinin hem de başkasının vakit kaybetsizmine hiç mi hiç tahminleri yoktur. Hayatınızda eğer bir kova burcu kadını varsa kendinizi şanslı hissetmek için çok geçerli bir sebebiniz vardır. Çünkü onlar dokundukları hayatları mutlaka güzelleştirirler. Güzelleştirmeye yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı orada görebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz.